Vallahi emin. Çok iyi. Üf, abi çok güzel char ya. Bir Hemen oyun sesini açıyorum. Game menu. Settings. Audio. Master volümü açalım. Ee, müzik volümü bir tık açalım. Bence kafi. Aa bu abi gemideydi. Tamam, basic'leri öğretiyor bana şu an. Evi hata da koyduk. Aaa tamam. harbi Ferit, pay mi abi? Ben sormadım, unuttum onu. Ben de bilmiyorum. Ben o kadar bilmiyorum araştırmadım hiç. ben de, aynen. Yok ben abi, ne Peytuvin? to Sadece skin görebildim abi, başka bir şey yok. Kim var? Güzel. Sardı şu Geliyorum daha. ama. Okey bir tane heal verdi, et verdi. Consume field diyor. Okey canımı fullledim. Shield'ımı aldım. Tamam. Oyunda galiba şey yok. Hızlı koşma, ekstradan bir şeye basmama gerek yok. Yok. <gülüyor> Pay to skipleyecek misin abi? İstediğim gibi. Varsa eğer para verip psikiplenecek bir şey verir alır sana o ok. verir alır balçık <gülüyor> sana <gülüyor> ne abla işte. koydum <gülüyor> benim, benim amacım burada insanlara hizmet <gülüyor> anne nasıl <abi>, hizmet tamam zeytin madam bir şey çıkmıyor. Karın tipi beni şu an koboşuyor biraz. Niye abi? Arkadan kötü görünüyor değil mi Şeyi... saçlar ya? Evet evet arkadan. Çocuk gibi duruyor abi arkadan. Tamam Okan. Ne diyorsun lan sen? Evet ya bu saçlar böyle olmaz ki. Şurayı da biraz daha kesmesi lazım bu sol tarafı. Okan şu gerçekten Karadeniz turuna gidersek seni orada bulup gerçekten bir <gülüyor> <yatırıp gülüyor> denize karşı. Sami kanka. Bak şaka söylüyorum ne olur lan kanka, ne olur lan. <gülüyor> Oğlum gidek lan kanka. Ben hiç tatil yapmadım lan. Gidek kanka. Gidek sal. Goste çıkar manzaraya karşı. Bak. Okay Shield'ı heavy attack atınca shield tabi. GG oluyor. Ben bunu almak istemiyorum. Bunları resetleyebiliyor muyum? Skill setini verdikten sonra. Evet. Abi, 20, level, 20 level. 20 level'a kadar resetleyebiliyorsun. Şiradan Okey. Hadi kanka la benim yanımda da ola Ferit la. Geliyorum geliyorum. Buraya bitince galiba değil mi kanka? Ah otoran var oğlum oyun daha. Ha niye otoran? Ha tamam. Kanka otoran olan oyun fena değildir. Bak benden bir puan aldı. Bir de otoranın olduğunu sana söyleyen oyun. Yani aynen aynen. Tabi tabe. Arar bulursun yani arar bulur. Ramaycım hoş geldin. <gülüyor> Hangi serverdayız? Neydi server nadoof? Hamak. Ne? Asgard, asgard. Hayır Asgard, asgard değil asgard lan. Asgard <gülüyor> saçma <Asgard karşı gülüyor> <abi. gülüyor> tamam abi. Tamam şey söylüyorsun adam. Kanma kanma kanma kanma kanma kanmayın abi bunlar ama. Söyledim. kimiz ki abi? Ne oluyor kanka? Karanlık bir yere girdim. Alo. Boss kestim boss. Alo ses kime mi? Bu Gel adam şok. hani dostumuzdu? Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Ee, oyun sana skin alabilmen için 25.000 oyun içi parası veriyormuş. Close no, Breath olduğu için galiba. Skin China aldım baya tatlıymış. Üzbaycım. Sen sen az önce şaka mı yaptın kanka ben kaçıyorum. Bunu amına koyayım. Yok lan yapmadım. Ne siktim. Ben mage oynayacağım ya. 72 Safi'le vuruşumuz yok mu ya? Üf. Oğlum okçu zor ha, zor zor. Mage olacağım. Asasyen mi olayım? Asasyen çokmuş ya. Kanka burdan gel lan. Mage çok kötü diyorlar. Mageci hiç mage oynayan görmedim ben. Lan mage oynayacağım abi. Oğlum ben MM mage oynamayı bayağı severim. Kanka ben girdim. Kanka yok burada değil. M'e basın en doğu. M'deyim. Kanka tam ortayım. Rose Landing. E, en sağ alt köşe. Aynen, en, en sağ alt, alt, alt köşe mi? Evet orada Aa, okay. oldum. Tam bizim de olduğumuz yeriz. Naviridik ben de oradayız. Rove, hadi lan. Oğlum, Rove, Rose lan. Landing diye bir yer yok. Komut okuyayım lan. Kanka, en sağ alt alt alt köşe. First, en light, first Light. First Light. First Light. First light. Ha first lighttasınız hem ben first light ben oraya atmadım. Fal. Ben nasıl <gülüyor> geleceğim ki? Oğlum? Oyunu hazırlamadığını sevdim ha. Güzel olmuş. Bu Twitch olayı neredeydi? Abi subscribe. Evet öyle bir şey vardı. Nerede yani. o? Öyle bir şey mi? Oha. Bir yerden tıklıyordunuz açılıyordu ya. La Shizu. Bilmiyorum abi ben hiç bakmadım. Seti istedir Ferit bence. Yok abi şuradan Hı, soldan Lobby deymiş galiba Ferit. Ona navi bakıyordu da insan. Lobby de mi? Hangi lobby de? Evet, ben hiçbir şey diyemedim bu soruya. Karnım ağrıyor ya. Kalk işim olacak ah, ya. Oyuna girerken connect atabiliyorsun. Bastım connect e olmadı. Neyse sonra yaparım ama. Ok zor mu dediniz? Ok zor. <gülüyor> ha, ne oynayacağım lan? Yeteneğim yetmez ki diyeyim. Yani eğim alıp vurmal lazım baya O da ama işte şey gibi değil ama Burak. Yani senin alıştığım tarz değil ki bu. <gülüyor> Ve oyun kanka içinde değiştirmeye çalışıyorum. Aç kanka. Şimdi, evet. Tam daha açıyorum. Bekle. ben hafiften başlayayım mı? Başla. <gülüyor> Ufaktan. Peki kanka işin mesela main bir şey seçip onun üstüne yoğunlaşıp ya diğerlerde yan mı olarak kalıyor yoksa hepsini aynı şekilde kullanıyor. Yani iki farklı silah slotum var. Hı -hı. İstersen iki tanesini şey yap istersen bir tane şeye odaklı. tamamı sana kalmış. İki tane main şeyin oluyor. İki tane main yapabiliyorsun evet o tarz düşün ha, okay. Ama öyle mainlik bir şey değil hani böyle ben ben artık bunu oynayacağım bir seçemiyorsun anladım Yani sen istersen 25 level'da da şey yapabilirsin ee, Silahlarını değiştirip artık ben Prist oynayacağım ya vazgeçin diyebiliyorsun anladım mı Haa Prist olsun lan Evet evet Prist ya Kanka genelde MMO'larda gerçekten Pristler kırık oluyor bu arada ya piris Ya şart. beni kandırıyorsun kanka sağımın şu an Amshilin <gülüyor> şey ben de açabilir mi bu arada Burak? Filiz, Friz ben Şart. oynarım kanka. Ama yani, ben Beta diye söylüyorum. Ne diyorsun lan? Açar mısın kanka? Evet, evet, hadi. Ben zekaya verdim ya. Zehra önemli. Gerçi 20'ye kadar resetleyebiliyorum değil mi? Etruptuslara resetleyeceğim. İkisini aynı. Evet. O, o yüzden, yüzden CTR'e vermek daha mantıklı şu an gibi. Sen şu anda oynayacaksın aynen. Yani maige'e direkt dönebiliyor muyum şu an maige'e oynayabiliyor Abi muyum? Abi şimdi şöyle oyun içerisinde senin e, silah bulman gerekiyor. Yani maige'in kullandığı silah buluyorsun. Ya da craftlıyorsun. Craftladıktan sonra ben bunu oynayacağım deyip. Ondan sonra onu vur vurarak kasıyorsun ve kastığın zamanı da skin Craftlıyorum ve o şey tas. diyorum ben bunu oynayacağım. Yani. Aynen böyle İstediğini seçiyorsun yani. K'ye ya bas mesela. K'ye bas. Evet. Orada bak silahları görebilirsin. Tamam gördük zaten onu aynen. Yani. Şu an sen görevleri yap ondan sonra anlayacaksın zaten biraz oynadıktan sonra onlarsın. İstediğim gibi Peki şu mesela Ferit acaba yani Sen de biliyorsun ki sana niye soruyorum ki ama ona kıyım o, Şu aşağıda staminavarya 100 olan hani senin O evet. artıyor mu acaba? Kanka bende yani. hep 100 Bayağıdır 100 Artıyordur tabii canım Tebben buradan 100 Ama büyük ihtimal Set bonus boyunda yani. falan geliyordu bu önce Ekse mekse verdiğinde artması gerekiyor Artıyordur, Artıyordur tabii ha. Pot şeyi falan basılıyor�sun falan basılıyor ama civalları belki veriyordur. bunları ben okumayayım değil mi? Boş galiba. Ben <gülüyor> üst Tamam, toktun ora dönüyorum. Ben e, gördüğüm yani. kadarıyla insanlardan şeyi göremedim. Mount göremedim. Yani bir ata binme evet, falan yok, yok mu amana koyayım? Mount çok Ama yani. alesef. Ama neden kanka? Ya belki belki şu an eklememişler bilmiyorum ama yani. Şu an yok da ilerleyen çıkınca eklemektelerler ha. Her yeri insanlar Aynen. deli gibi koşuyor ya. Oluyor ya abi, maratonun burada ya. Koşmak amına koyayım. Ben şimdi mesela craft yapsam ne diyor Udon? Find geç get. de oynasak <gülüyor> ya. Bura misin kanka? Pardon kanks, pardon soruyu. Yok sadece sordum. Aa sadece. bak ne var burada? Udon fishing pole. Olta. Kanka, <gülüyor> Allah. Başlıyoruz gene arkeist sayfa. <gülüyor> Balıkçılığa başlıyoruz gene bırakıyorum. Mesela burada melee weapon'da sadece long sword var. Abi orası şu anı senin campfire olduğu oldu öyle. Sen orada şu an gerekeni yap. Normalde kam şeyi buradan demirciden yapıyorsun şehirde. Yani sen şu an şehire gelmem lazım. Şehire gelmeden çok bir şey yapamayacaksın. Okay. Ama bir yerde birleşiriz de değil mi yani? <gülüyor> Bir yerde tabii ya mesela şehirde buluşabiliriz sen de şu anda. Ben şehirdeyim mesela. Yanına da gelebilirim Ama işte onlarla sadece. Hangi server? Ee, Kama. Ben daha önce vurmuştum ama. zo hmm abi bak susanka tamam kay green wood from nearby bush bush Çalılık bulacaksın yakında çalıktan alıyorum